Merhaba baskı kalitesini etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi modelin tabloya doğru bir şekilde yerleşmesidir. baskının tabladan kalkmasını engellemek için yapılması gereken bazı işlemler vardır. Bu işlemlerden bir tanesi tabloya yeterli ve doğru bir şekilde uhu sürülmesidir. Soğuk bir şekilde bulunan tabloya enine ve boyuna olacak şekilde iki kat uhu sürülmesi modelin tabladan kalkmasını engelleyecektir. Ayrıca kalibrasyon işleminin doğru bir şekilde tamamlanması modelin baskı boyunca tabloda doğru yerde bulunmasını sağlayacaktır. Gelin şimdi bir örneğini gerçekleştirelim. Cihaz kapağını açıyoruz. Ardından Toolbox'ımızın içerisinden çıkan Uhu'yu enine ve boyuna olacak şekilde dikkatli bir şekilde uyguluyoruz. Bu işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken baskı tablasının mutlaka soğuk olmasıdır. Kolibrasyon işlemi üç aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak ilk referans noktamızda nozül ile yatağın arasında kağıdı yerleştiriyoruz. Burada baskıyı hissedene kadar alttaki de yardımıyla mesafeyi kısaltıyoruz. Bir yandan kağıdı kontrol ederek bir yandan da vidayla ile ayar yapıyoruz. Burada istenilen ölçü kağıdın hem nozle hem tablayı sürtmesi fakat rahat hareket etmesidir. Ölçüyü tutturduğumuzda ana ekrandan ileri tuşuna basıyoruz ve diğer referans noktasına geçiyoruz. İkinci referans noktamızda aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Üçüncü referans noktasında da aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey her üç referans noktasında da aynı ölçüyü ayarlamaktır. Ölçüleme işlemini tamamladığımızda Ana ekrandan ileri tuşuna basıyoruz. Referans noktaları üzerinde yapmış olduğumuz ayarlamaların tamamlanmasının ardından cihaz 8 adet örnek çizgi işlemi yapmaktadır. Örnek çizgi işlemleri ayarlamış olduğumuz mesafeden başlayarak 8. aşamaya kadar 0.05 mm yükselerek devam etmektedir. Yapmamız gereken en doğru çizgiyi ana ekran üzerinden işaretlemek. Ana ekran üzerinden işaretleme işlemini tamamladığımızda kalibrasyonumuz da tamamlanmıştır. Bir teknik destek videomuzun daha sonuna geldik. Aklınızda takılan tüm sorular için YouTube sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.